bırak. <gülüyor> sıkıysa geldi ağır. o odamı elinden alacağım. Seni kimsin lan? Seni ilk defa görüyorum ben. Maskeni çıkar. Çıkarmam başkomiser. Bana, bana yardım ettiğin... Yardım etmiştin sen. Oradan belki hatırlayabilirsin. Kaç. Kaç başkomiser kaç. Kaç. Başkomiser kaç. Şurada motorun var hemen ona atla git Eyvallah Çabuk kaç buradan konser. çabuk Motor atla Çabuk Eyvallah Ben bunu hallederim sen git Sen kimsin ya Neyse sen sen git hadi. Kim lan bu? Oğlum kimsin sen? Bana neden yardım ediyorsun? Kim tutulan seni? <gülüyor> Konuş Kim tuttulan seni? Sen şu maskeni çıkarsan çıkarmayacağım. Yani kimin adına çalıştığını söyle sadece bana. Kimseye Bunun işini bitirdik. Başbamsar. Bu zamana da yerden etmişti. Şimdi o borcunu ödediler. Ama daha borcun bitmedi. Kapı nereden lan? Kapıyı bulamıyorum. buldum tamam ol o olmuş ya Hı, telefon çalıyor Alo Efendim Besat Bey ölmemiş Nasıl ölmedi lan O kadar adam tuttuk Efendim Ninja kılıcı gibi bir şeyle öldürülmüş Nasıl lan E bu adamın silahını almadı mı bu Almış amirim Ama ondan sonra da Bir adam gelmiş Ölmeden önce anlattı bana bunları böyle yüzünde bir maske varmış kimsin lan sen neyse lan gene yırttın ha paçayı. lan şimdi şey öğrenirse arayacak beni lan sen bir satı öldürmeye mi kalktın yok şöyle yap bilmem ne filan yani %100 alar ya %89 neyse en iyisi ben şu evde saklanayım. Çünkü beni Dur lan ben yanlış eve girdim Ben niye milletin evine giriyorum ya Neyse neyse Benim evim şurasıydı Şey gir Tamamdır Neyisi evinde otur Televizyon seyret vallahi televizyonda da Hiçbir şey yok Ah heh. Başımın belası taksin arıyor ulan taksin gene ne var ya gene ne var taksin ya gene ne var taksin ya Of taksin Allah'ım ya ne yapacağım ben bu adamla ya durmadan beni arıyor beni azarlıyor anasını satayım lan oğlum, ben burada azarlama fişimim ya neyse açayım Lan Yavuz Sen manyak mısın oğlum Neden Behzat D'yi öldürmeye kalktın lan Ercümen çizer ona büyük yatırım yaptı Ben de yatırım yaptım O adam ölmeyecek olan Bir şekilde kendinizi çekmeniz lazım Ama nasıl çekeceğiz Ha Behzat'la birlikte olursanız Haini bulabilirsiniz Adam bir sürü cinayet suç olaylarını çözdü. Ama işte yani manyak adamların ağzını yüzünü kırdı. Müdüre daldı lan. Müdüre daldığı için hiç ödülü yok. Aklı yok işte. Aklı olsa işte şimdiye kadar müdür biri olurdu. Aslında lan bir yöntem bulunan. lan. Behzat'a bir yardım eliz atak. Behzat yardımı geri çevirmez. Biliyorsun. Aynı zamanda Yardıma geri çevirmediği gibi Kendine yapılan kötülükleri de Unutmaz Yemin ederim Tahsin sen de manyaksın Ercümen çözer de manyak Hepsi manyak bu ya Şimdi Siz neden bu Behzat'a Para yatırıyorsunuz la? Vallahi hiç anlamadım Neyse Şimdi Bu Behzat Neden siz bu Behzat'ı istiyorsunuz? Vallahi hiç anlamadım Ama Besat'ı yanıma çekmeye çalışacağım Demek adam bu kadar başarılı Ama Eğer adamın bir yanlışını görürse Sıkarım topuğuna Neyse Ben gideyim şu adamla konuşayım bakalım ikna edebilecek miyiz Duyduğuma göre benim de araştırmalarıma göre Adama o kadar teklif gelmiş Ama bu teklifi değerlendirmemiş Kimsenin adına çalışmazmış Ama bir deneyelim bakalım Belki Çalışır Hiç olmazsa kısa bir sürelik bile ikna etsem Benim için iyi olur Neyse Kapat Vesat'ı harim Ne dur Vesat Bey harim Alo Vesat Bey merhaba Merhaba ee, bir şey soracağım Tabi buyurun şimdi sizinle bir konuyla ilgili konuşmak istiyoruz da nerede buluşabiliriz ha. Bir tane Remzi dayı var biliyor musun ha? sen orayı Evet biliyorum Remzi dayının oraya gelsene ya orada bir konuşacak orada bira var mı la var Rakı var mı la var Hey burda nasılsınız saçma sapan konuşma neyse geliyorum ben ben şuraya geçeyim oturayım bekleyelim şu besatları Remzi dayı nasılsın iyi sen nasılsın Vallahi yuvarlanıp gidiyoruz niye sen top musun <gülüyor> Vallahi güzel espri yaptın evladım. <gülüyor> ben o anlamda demedim ya başka bir anlamda dedim. He, tamam. <gülüyor> ben de hani top yuvarlanır ya ben de o şekil diye sandım. <gülüyor> ya yavuz ya vallahi beni. <gülüyor> vallahi güldürdüm beni ya. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Ben yani sizde sende rakı var mı? Var var olmaz mı ya? Bu arada sesim biraz düzeldi. Aynen valla. Gidip gidip geliyor arada böyle. Ha, eski televizyonlar var yani böyle vurursun. Aha böyle yapıştırırsın, Kendine gelir ya. Benim ses de oysa. bak bak an ses değişti. Ama bak şimdi geri geldi görüyor musun? Neyse. Ben geçip oturuyorum. Sen bize iki tane rakıçıyım. Tamam övladım tamam. Afiyet olsun Yavuz Bey. saat Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Benimle ne için konuşmak istediniz? Şimdi lafa giriş yapıyorum. Şimdi devletin İçine sızmış gösterekler var. Yani devletin bilgilerini alıp ülkenin düşmanlarına satıyorlar. E yani bu hainleri bulmak için sizden yardım istiyorum. Duyduma göre siz yardımlara yardım eder misiniz? Evet. Ederim. Bana yardım edene yardım. Yardım istene de yardım ederim mamalı çok duydum. Yani çok fazla şeyim yok. İyi şeyim yok. En son bir tane adamın ayağını kırmışsınız, bir tane adamın da ee, kolunu kırmışsınız. Yani o küçük bir şeydi. Ben fazla bir şey yapmadım. Yani bunlar benim için fazla bir şey değil. Ama siz bunları nereden öğrendiniz? Yani duyduk işte isbahratta. İsminiz söyleniyordu. Hmm. Tamam. Sana yardım ederim ama kısa süre Ya kardeşim sen deli misin, manyak mısın, aşık mısın, nesin? Eğer bu işi yaparsan çok fazla yani seni bu cinayet burada aldırırım, seni emniyet müdürü yaparım ya. Ne istiyorsun oğlum? İstediğin emri verirsin. Onlar sana emir vereceği yerde Sen gelip bunlara emir verirsin Dünya kadar para alırsın Ben bu saatten sonra para kazanmışım Para kazanmamışım Ne fark eder Benim kızım gitti Karım gitti Hani bu hayatta istersem çok para olsun ama Bu dünyada yalnızsam Paranın ne önemi o İyi tamam sen bilirsin. Ama eğer emniyet müdürü olmak istersen kapım her zaman açık. Eyvallah da benim parayla pulla işim olmaz. Tamam gene desem bilirsin. Hesabı ben ödüyorum. Yok yok ben ederim. Yok <gülüyor> ben öderim ki. De değil. Merhaba ben Uraya. Merhaba Mesrat Bey. Ee, i̇ki tane biri aldık. Ne kadar tuttu? İki lira iki lira. Tanesine kadar diki bir lira, bir lira. Evet ama ben sana hemen parayı takdir edeyim. Buyurun kendimizle aybey. 2 şuraya bıraktım hatta dursam daha koyalım. Kolay gelsin. Soğul boğdum soğ. Ben gidiyorum. Ha bu arada yarın bir şey yapacakmışız. Eee İstit baharattaki adamları sorgulayacağız Hainleri bulmamızda yardım edeceğiz Bakalım Daha her şey yeni başlıyor Kolay olmayacak ama bulacağız elbet Orada yardımcı için teşekkürler Ne demek Ben yardım de yardımcı isteyen Eli ben geri çevirim. Ama Şunu da bil Bana yanlış yaparsan Senin Soyunu Soyacını kasarım Kapı nerede lan? He buradaymış. Alo. Taksin. Esat'ı ikna edebildim. E bu konuya ne diyeceksin? Ne yaptın? Çekebildin mi? Demek yardım edecek. İşte bu. Ehzat'ı yanımıza çekmemiz iyi oldu valla. Yarın bu adamı yanına al. Sonra hainleri bulun ve işin arkasındaki adamları bulun. Sonra size 6 ay tatil. Neyse bay bay yavruz görüşürüz. Zaten ben dedim yarın gel diye. Sıkıntı yok. Yarın ikimiz de geliriz. konuyla ilgili konuşuruz. Bay bay. Fesat'ı sevmeye başladım İyi birine benziyor. Kendisine çok yanlış yapmış ama iyi birine benziyor.